Motivasyon koçu, bir türlü motive olamayan kişilerin, verimliliğini arttırmak isteyen kişilerin kendisine koçluk alanında danıştığı, kendisini motive etme konusunda geliştirmiş birçok danışanın müracaat ettiği kişiye, profesyonel koça motivasyon koçu denir.